Teknoloji.org'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte TCL'in ülkemizde satışa sunduğu son modellerden biri olan 10SE'ye birlikte göz atacağız. Geçtiğimiz günlerde bu telefonu kutusundan çıkarmıştık arkadaşlar. Bugün ise detaylı bir incelemesiyle karşınızdayız. İlk olarak telefonumuzun tasarımıyla incelememize başlayalım. TCL 10SE modelinde aslında klasik olduğumuz bir tasarım çizgisi bulunuyor. Yine damla çentikli bir tasarım var ve arka tarafta TCL imzası taşıyan... Yatay olarak konumlandırılmış üçlü ana kamera modülümüz yer alıyor. Onun hemen altında parmak izi okuyucumuz ve telefonu kendinize tuttuğunuzda da sağ kısımda kalan ses açıp kapama ve power butonu sol kısımda ise TCL modellerine özel olan akıllı anahtar bulunuyor arkadaşlar. 3.5 milimlik kulaklık girişi üst tarafa yerleştirilmiş alt tarafta ise sadece Type-C girişimiz yer alıyor. Şimdi tasarımla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar mı? Tabii ki değil. Alt çerçeve arkadaşlar uçtan uca ekran tasarımına yer verilmesine karşın hayli kalın. Yani buraya bir tuş koymak istesek rahat rahat koyarız. Ben bu çerçeve oranının ayarlanırken alt çerçevenin bir tık daha ince olması taraftarıyım. Çünkü gerçekten göze çok batıyor. Tamam uçtan uca ekrandan vesaire bahsediyoruz. Fakat alttaki çerçeveyi bu kadar kalın bırakınca sanki bu alt taraftaki tuşu kaldırıp bu tuşu telefonun, Sırtında bir parmak izi okuyucusu şeklinde vermenin de çok bir mantığı kalmıyor gibi görünüyor. Çünkü buraya tuş koysanız da yine koyabileceğiniz kadar bir alan mevcut. Dolayısıyla madem uçtan ekran yapıyorsunuz bu ekran ölçüsünü biraz daha arttırmak için alt çerçeveyi kısmak gerekiyor. Yan ve üst çerçevelere baktığımızda genel olarak orantıların doğru bir şekilde ayarlandığını söyleyebiliriz. Yani şöyle telefonu tuttuğunuz zaman yan ve üst çerçeveler gözünüzü Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Alt çerçeveyi görmezden gelirsek telefonun ekran gövde oranının başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Arka yüze geçtiğimizde ise bizi plastik bir yüzey karşılıyor arkadaşlar. Yani buradaki şu telefonu şöyle tuttuğunuz zaman arka yüzeyin bu kalitesizlik hissiyatı size direkt yansıyor. Yani böyle arka tarafta çok kaliteli kapak kısmında çok kaliteli bir malzemenin kullanılmadığını direkt olarak anlıyorsunuz. Zaten şöyle. Vurduğunuzda da plastik sesi geliyor. Bir de şöyle hafiften dokunduğunuzda arkadaşlar böyle bombelenme oluyor içe doğru. Yani telefonun arka kapağının içe doğru esnediğini direkt olarak hissedebiliyorsunuz. Dediğim gibi parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmına yerleştirilmiş. Bunun sebebi cihazda IPS LCD bir panel kullanılması bilindiği üzere pek çok telefonda ekran altı parmak izi okuyucusu kullanılıyor fakat onlar da OLED ekran ya da AMOLED ekranlar arkadaşlar. Dolayısıyla IPS LCD kullanan telefonlarda ekranın altına parmak izi okuyucusunu yerleştirmek mümkün değil bu yüzden de TCL ne yapmış? Parmak izi okuyucusunu telefonun arka yüzüne yerleştirilmiş. Bu arada ekranın LCD olması kafanızda şöyle bir soru işaretinden ya kalitesi ekran vesaire gibi düşünmeyin. Biliyorsunuz TCL dünyanın önde gelen LCD üreticilerinden bir tanesi arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yine kaliteli bir ekrana yer vermiş. Yani ekranı öyle çok kötü değil. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi ben her zaman olduğu gibi son incelemelerimizde yaptığımız gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Telefondan şöyle ufak bir şarj çıkıyor. Biliyorsunuz biz son dönemde telefonları direkt olarak çekim esnasında şarja takıyoruz ve... 10 dakikada 15 dakikada yüzde kaç şarj olduğunu sizlere gösteriyoruz. Şu anda bu telefonun şarjı da %13 arkadaşlar. %13'lük bir şarjı var ve ben şu anda bu telefonu şarja takacağım. Bakalım incelememiz esnasında artık 10 dakika olur, 15 dakika olur 15 dakika olmazdı. Bir 10 dakika gibi bir süre geçer. Bu 10 dakikalık süreç içerisinde TCL'in bu küçücük adaptörle yüzde kaç oranında şarj olduğunu da beraber gözlemlemiş olacağız arkadaşlar. Şöyle şarjımızı da Hop takalım. Evet %13 iken telefonumuz şarj olmaya başladı. Evet biz telefonumuzun tasarımına esaire geri dönelim ve telefonumuzdan bahsetmeye devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi TCL'de TCL modellerinin özel akıllı anahtar diye bir tuşumuz bulunuyor. Bu akıllı anahtar tuşu bununla metal bir yüzeye sahip. Yani bu da hoş bir detay olmuş bana göre. Baktığımız zaman diğer iki tuş plastik ve çok fazla sırıtmıyor ama buradaki metal akıllı anahtar tuşu gayet güzel bir şekilde konumlandırılmış. Ben bunu beğendim. E, TCR modellerinde gerçekten bu akıllı anahtarın kullanım alanına göre gerçekten işe yaradığını da söyleyebilirim. Hatırlarsanız bir ara Samsung'da Bixby tuşu vardı arkadaşlar. Samsung bunu özelleştirmeyi kapatmıştı ki hatta bazı yazılımcılar üçüncü parti uygulamalarla bu tuşu özelleştirmeyi sağlayan bazı uygulamalar geliştirmişlerdi ve bunu kullanıma sunmuşlardı. Samsung bunları bile kaldırmıştı. Hayır 30 sadece Bixby'de kullanılabilir diyerek. TCR ise buraya bir akıllı anahtarı yerleştirmiş. Bu akıllı anahtarı istediğiniz şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Diyelim ve gelelim telefonumuzda bulunan teknik özelliklere arkadaşlar. Bu telefonda 4 GB RAM ve 128 GB'lik dahili depolama alanı bulunuyor. Baktığınız zaman RAM biraz düşük gelebilir. Evet doğru günümüzde artık çoğu modelde çoğu orta segment cihazla bile 6 GB'lık RAM'ler bulunuyor. Dolayısıyla 4 GB RAM biraz düşük kalmış olabilir arkadaşlar. Ama telefonun fiyatıyla kıyasladığımız zaman bu RAM miktarının normal ve ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Dahili depolama alanının 128 olması ise gerçekten çok iyi. Biliyorsunuz orta segment cihazların pek çoğu 64 GB'den başlıyor. Dolayısıyla burada TCL'in Müşterilerine 128 GBlık bir opsiyon sunması bana göre olumlu bir hamle ki artık günümüzde zaten 64 GBlık cihazlar bile kullanıcılara yetmemeye başladı. Burada 128 GBlık bir cihaz almak isteyenler için de önemli bir seçenek olarak ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Gelelim Yonga setine arkadaşlar. Bu cihazda Mediatek tarafından geliştirilen Helio p 22 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti çok yeni bir yonga değil. Biliyoruz 12 nanometrelik bir üretim sürecine sahip yani her 12 nanometrede bir transistör kullanılmış ki transistörler arasındaki mesafe bir hayli fazla. Bu da güç tüketiminin fazla olmasını ısımanın diğer yonga setlerine göre yani 7 nanometrelik 8 nanometrelik yonga setlerine göre daha fazla olmasını sağlıyor. Dolayısıyla burada güç tüketimi fazla olduğu için, ısınma fazla olduğu için kafanıza bazı soru işaretlerine neden olabilir. Ya ben PUBG mapçi oynuyorum işte çok ısınma olur mu vesaire diye sorular sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar ısınma oluyor. Bu bir gerçek. Bunu size baştan belirtelim. Özellikle böyle 3-4 saat oynadığınızda ki telefonda 3-4 saat sonunda performans düşmeleri de yaşamaya başlıyorsunuz. O yüzden hani böyle ben çok oyun oynuyorum, sabahtan akşama kadar oyun oynarım Telefonda bu oyunlar için alıyorum diyorsanız bence daha farklı bir modele yönelebilirsiniz. Ama çok fazla oyun oynamıyorum. Arada böyle işte PUBG, PUBG atıyorum ama çok değil. 1-2 saat atıyorum vesaire diyorsanız bu telefon günün sonunda sizi kurtaracaktır. Şunu da söylemek lazım. P22 Yonga setinin hali hazırda açmadığı bir uygulama yok. Hepsini açıyor. Yani PUBG'den tutun, Call of Duty Mobile vesaire hepsini açabiliyor. Fakat çok yüksek seviyelerde mi açıyor? Tabii ki hayır. Biraz daha düşük seviyelerde bütün oyunları çalıştırabiliyor. Ama dediğim gibi belli bir süre sonunda ısınma vesaire yapabiliyor. Bunu da gözden çıkarmamak lazım. Teknik özelliklere değindikten sonra değineceğimiz bir diğer konu ise telefonumuzun kamera kurulumu arkadaşlar. Dediğim gibi TCR bu telefonda üçlü bir ana kamera kurulumuna yer vermiş durumda. Burada 48 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Buna 5 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Aslında Son dönemde çıkan orta segment cihazların pek çoğunda dörtlü ana kamera vardı. Fakat TCL burada herhalde fiyatı biraz daha düşük tutarım diye üçlü bir ana kamera kurulumuna yer vermiş. Bu ana kamerayla biz bazı fotoğraflar çektik dilerseniz şimdi bu fotoğrafları sizlerle baş başa bırakalım ve telefonun fotoğraf performansının nasıl olduğunu da birlikte gözlemlemiş olalım. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi telefonun fotoğraf performansı hani fiyatı neticesinde baktığımızda çok kötü değil ama ben gece çekimleri vesaire de yapmak istiyorum diyorsanız hani çok da böyle kaliteli çekimler sunmadığını belirtmek gerekiyor. Yoksa gün ışığında artık günümüzde kötü çeken telefon neredeyse kalmadı. Tabi şunu da söylemek lazım. Çok fazla hani telefonu sallarsanız çekerken ya da ne bileyim zoom mum yaparsanız bozulmalar fazla oluyor. Dolayısıyla böyle sabit tutup tık diye fotoğraf çekecekseniz alınabilir. Çektiğiniz fotoğraflarda da tabi böyle çok fazla bir profesyonellik aramamanız gerekiyor. Zaten telefonun fiyatı belli, kamera yetenekleri belli. Dolayısıyla beklentinizi çok fazla yüksek tutmamanızı öneririz. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise arkadaşlar bizleri 8 megapiksellik bir geniş açılı ön kamera karşılıyor. 30 FPS'de 1K çözünürlükte videolar çekebiliyor. Evet arkadaşlar, genel itibariyle baktığımızda telefonun video ve kamera performansı bu şekildeydi. Bir de size şunu da söylemek istiyorum. Daha önce TCL kullanmamışlar için belirtelim. Telefonun Kamera menüsüne girdiğiniz zaman otomatik, video, portre, pro ve stop motion gibi modlar yer alıyor arkadaşlar. Bunun haricinde diğere girdiğinizde ise yüksek piksel ve panorama ışık takibi gibi modlar var. Burada yüksek piksel seçeneğini seçtiğinizde telefonunuz 48 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor. Şimdi bu bilgileri verdiğimize göre gelelim telefonun batarya tarafındaki performansına ve şarj hızına. TCL arkadaşlar bu modelinde 4000 mAh'lık bir bataryaya yer vermiş. 4000 mAh artık günümüz standartlarında ortalama bir değer diyebiliriz ve kutudan 15 Watt'lık hızlı şarj adaptörü ile birlikte çıkıyor. En azından TCL'in dediği bu yani hızlı şarj adaptörü diyor. Bu 15 Watt'lık adaptörü. Tabi 15 Watt'ın ne kadar hızlı şarj olduğu da tartışılabilir bir konu. halihazırda hazırda biz şarja taktık. Birazdan yüzde kaç şarj olduğunu sizlerle paylaşmış olacağız. Fakat ben bir de ekran çözünürlüğüne vesaire değinmek istiyorum. TCL'in ekranlarından bahsettik. Malum TCL'in ne kadar kaliteli ekranlar yaptığından bahsettik. Burada da arkadaşlar 720x1600 piksellik 269 ppi piksel derinliğine sahip 6.52 inçlik bir ekran söz konusu. Bu ekranın gövde oranı ise %83.3. Dediğim gibi alt kısmı biraz daha ince yapsalarmış arkadaşlar. Yani alt çerçeveyi biraz daha ince yapsalarmış. Bu Ekran oranı muhtemelen %85'in üzerine çıkardı. Ama ekran tarafından hani çözünürlük sizi çok fazla böyle etkilemiyorsa dediğim gibi parlaklık olsun, derinlik, piksel derinliği olsun vesaire, bunlar gerçekten tatmin edici. Yani şöyle ekranı açtığınızda ekran sizi tatmin ediyor arkadaşlar. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Gelelim telefonumuzdaki en önemli kritere ne o? Tabii ki ülkemiz şartlarında fiyat. Evet arkadaşlar bu telefon ülkemizde şu anda 2400 lira gibi bir fiyattan satılmakta. Baktığımız zaman 2500 lira altına zaten çok fazla bir seçenek kalmadı. Çok fazla bir model kalmadı. O yüzden bu telefon 2400 liraya alınır mı diye soracak olursanız eğer çok fazla oyun oynamıyorsanız yani böyle aşırı bir oyun deneyiminiz yoksa satın alabilirsiniz. Zaten dediğim gibi 2500 lira altına çok fazla bir opsiyonunuz, çok fazla bir seçeneğiniz bulunmuyor. O yüzden hani... 2400 lira değildi. aslında bu telefonun fiyatı bence benim düşüncem 2000 liralar civarında bir şey olması lazımdı. Yani 2000 lira deselerdi bu telefona gerçekten derdim ki size ya gidin gözünüz kapalı alın 2000 liraya telefon mu kaldı derdim ama 2400 lira deyince birkaç tane daha model var biliyorsunuz. Onlarla da karşılaştırmanızı tavsiye ederim ben. Ee, o yüzden bu konuda hani size bu telefon o, kaçmaz maçmaz bu fiyatı mutlaka gidin alın vesaire demeyeceğim arkadaşlar. Tercih sizin gidin bir teknoloji mağazasında vesaire inceleyin bakın ee, ona göre kararınızı verirsiniz ama dediğim gibi birkaç tane daha model var onlara da bir bakın göz atın çok fazla da oyun oynamak istemiyorum bana yani böyle telefona alo diyeyim yeter işte fotoğraf çeksin işimi görsün günlük kullanımımı karşılasın yeter diyorsanız 2400 liraya alınabilecek alternatif cihazlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş incelememin sonuna geliyorum. Telefonumun şarjına da bakayım yani incelememizin artık sonuna geldik. Şarjımız da %22 seviyelerine gelmiş durumda. Aradan geçen süre boyunda %9'luk bir şarj kapasitesine erişmiş telefon. Yani öyle çok aman aman hızlı bir şarjdan söz etmek mümkün değil. Malum telefonlar var arkadaşlar. 5 dakika takıyorsunuz %50 şarj oluyor. %50 şarj olmuyor biraz abarttım ama yani %40 falan şarj oluyor. O yüzden hani gerçi 15 watttan dediğimiz gibi çok bir şey beklemekte doğru Değildi. Bu videoda sizlere TCL 10S hakkındaki görüşlerimizi anlattık. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.